Merhaba sevgili anne ve babalar. Bize kulak deformasyonları ile ilgili ikinci ay civarı başvuran hastalara genellikle olumsuz yanıt veriyoruz. Çünkü kulak kıkırdakları ikinci ay civarı sertleşmiş ve kulağın hafızası oluşmuş oluyor. Kulak kıkırdağı işte tutup bıraktığınızda eski haline gelmesine kulağın kıkırdağın hafızası diyebiliriz. Kulak kıkırdağı hafızası oluştuktan sonra kalıplama işlemi genellikle başarısız oluyor. Bu başarısızlığın nedenleri bebeğin kalıpları çok sıklıkla çıkarabilmesi. ikinci ay civarı çünkü elleri çok fazla oraya gidiyor ve kalıbı bir şekilde çıkarıyor. İkinci handikap, bebek büyüdüğü için ilk aşamalarda kalıplama sonrası düzelme görüyoruz ama daha sonraki dönemde hafızadan dolayı kalıp çıkarıldığında yeniden kulak eski gelebiliyor. Çok aşırı bir deformite yoksa ikinci ay ve sonrası kulak şekil bozukluklarında Halıplama işlemi yapılmasını uygun görmüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgilerimle.